Hocam hazır müzikten bahsettik. <gülüyor> hazır müzikten bahsettik. <gülüyor> o zaman Ozan'ın sorusunu alalım. Evet. Hocam Ozan soruyor. Şaka yapmaya karar verdiğimiz an, yani bir sohbet içinde nasıl bir an geliyor da ben buraya bir şaka yapayım diyoruz? Hocam Ozan orada, Ozan'a dönün. Bak. Onun sorusu Gere gire, hocam. Gerekir bu geldi? Yok güzel soru ama. <gülüyor>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 Türkçe'de verdiğimizde mesela latife. latife. Latife incelik demek. Espri bu arada spiritten geliyor. İşin özü, esası. Hı hı. Yani böyle çok incelikli bir şey. Her baba yiğidin harcı değil. O yüzden bazı komedyenler ya da bazı nadan arkadaşlarımız espri yapacağım derken halıyı berbat ediyorlar. Temizlemek bazen seneler sürebiliyor. O yüzden herkes her an denemesin. Espri çok yerinde ve zamanda incelikle yapılması gereken bir şey. Bunun için çalışalım, ümitimizi kaybetmeyelim. Hepimiz bir gün çok güzel espriler Çünkü Muhtaç olduğumuz kudret milyonlarca yıllık beyin devrelerimizde <gülüyor> mevcuttur. Bak devreler bitti. Yandı. Konuş konuş O zaman bitti. hocam soralım. Ozan uygun mudur sorunun cevabı. Uygun mudur. Ben sadece e, fıkra anlatmak. Hani bazı insanlar da hiç beceremezdi. Buradan ona bir para Nasıl koyduğunuz hocam? Şimdi bak onu düşünmemiştim. De de evet. O e, Fıkra Söyle. anlatmak aslında şöyle. Bir hikaye anlatma sanatı bir kere fıkra anlat.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 Aslında hocam Ozan'ın dediğinde de ilk başta anlattığınızda örtüşüyor. Yani ortamın ortamdaki rekabete bağlı olarak da ortamın atmosferine bağlı olarak da yine aynı şaka eylemi işte o fıkrayı anlatma eğilimi oluyor. Yani, bu de tabi insanın bedendir, dili o kadar çok faktör var ki. Yani birisi bir ezilip püzülüp anlatıyorsa onu artık espri yapmak domine eden bir şey bir kere. Ortamı domine etmen lazım. O yüzden Merhaba, bir alfa. duruş kendine güven. Bir alfalık <gülüyor> hikayesi lazım. O da her gün olmasın be her gün alfalıkta çekilmez işte arada bir de beta delta falan olmak lazım.